Dostlar selamlar ben Hüseyin Ocak bugün 27 Ocak 2021 ve bugün birçok mesaj aldım birkaç kişiden ve Fariz Bahşeliyev adında bir YouTuber'ın bir haberini ulaştırdılar bana ben de bunun videosunu yapmak istedim çünkü çok söylenti var ortada. Bu sabah Instagram'da gezinirken bir magazin sayfasında bu habere rastladım ve olayın biraz üzerine gittim, araştırdım ve gerçekten çok komik gülünç şeylerle karşılaştım. Fariz Bahşeli evin videoları kurgu mu değil mi? Bu tartışılır fakat benim kendi görüşlerim var. Zaten bu videoyu da bunun için çekiyorum. Şimdi çok kısa özet geçmek istiyorum olayı bilmeyenler, anlamayanlar için. Fariz Bahşeli bir YouTuber, Azerbaycanlı bir YouTuber ve genellikle içerikleri paraya dayalı içerikler. Yani işte sana şu kadar versem şunu yapar mı? Veya işte bu gece bende kalır mısın para versem falan tarzında ve bazı dönemlerde de sosyal deney videoları çekiyor. İşte bir mendil satıcısının yanına yaklaşıp ona para teklif ediyor işte para istiyor ondan o çocuk ona veriyor falan fistan. Ama burada önemli olan nokta şu bir tane küçük çocuk mendil satarken Faris bu çocuğun yanına yaklaşıyor. Ve hiç parasının olmadığını, ondan para istediğini söylüyor küçük çocuğa. Küçük çocuk da diyor ki tamam ben kazanırım işte al param senin olsun tarzında konuşuyor. Ve Fariz'e parasını veriyor. Olay da tam bundan sonra başlıyor aslında. Yani Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan olayı görüyor, videoyu izliyor ve çocuğu gerçekten ihtiyaç sahibi birisi olarak görüyor. Çocuğun da yaptığı açıklamalardan sonra izleyenler çocuğun ailesinin pandemiden dolayı işsiz kaldığı tarafından bir algı oluşturuluyor. Şimdi Bağcılar Kaymakam Mustafa Eldivan da talimat veriyor bu çocuğu bulun gerekeni yapın yani gereken destekleri sağlayalım diye fakat yetkililer gittiğinde Mustafa Eldivan'ın herhangi bir ihtiyacının olmadığını, ailesinin iyi bir durumda olduğunu ve ailesinin de yaptığı açıklamaya göre bu videonun tamamen kurgu olduğu yönünde. Şimdi bütün bunlardan sonra biraz kendi yorumumu da katacağım tabi ama olaylar burada bitmiyor. Paris bir açıklama yapıyor ve diyor ki işte şuradan teklifler geldi ben onları reddettim birisinin damarına bastım olaylar bu kadar büyüdü diye. Şimdi birçok sosyal deney videosu var Yodotu. Hangisi kurgu hangisi gerçek? Tabii ki tartışılır. Ama genellikle bu içeriği üreten insanlar, insanların yardımseverlik duygusunu suistimal ederek bir yerlere gelme peşinde oluyor. Hakkıyla yapanlar vardır, onlara bir şey demiyorum ama ben gördüklerimi anlatıyorum sizlere. Ve bu videolarda oldukça yüksek derecede haypa sahip izleniyor. Bu video kurgu mu değil mi? Bence kurgudur çünkü birkaç videoya da de denk geldiğimde bazı videolarında aynı kızlar oynamış bu tarz sosyal deneylerde Ve bu açıklamadan sonra da işte kaymakamlığın yaptığı açıklamadan sonra Fariz bir açıklama yapıyor O açıklamayı ilk olarak önemli yerlerini sizlere sunuyorum sonra yeniden birlikteyiz Polise ekipleri sabahtan beri arıyorlar işte gel klip çekimi için gidemedim yarın avukatımla gideceğim ee, yani şunu demek istiyorum Şu an olayı bilmeden Olayın inceliğini bilmeden Karşımda bütün medya var Bütün medya tek 21 yaşındaki çocuğu karşılarını almış Niye bilmiyorum Muhtemelen Onu da yarın Yani olayın inceliğini bilmeden Bana burada hani bir sürü şeyler söyleyenler var DM isteklerine bakıyorum Kutulara bakıyorum ee, Hiç sıkıntı yok İstediğinizi söyleyebilirsiniz ben... ee, Beni birazcık da olsun yakından tanıyanlar biliyor ee, Çok cesaretli bir insanım Herkesi karşıma alacak kadar cesurum Eee Kitle bunu zaten çok iyi biliyor. O yüzden tutuklanmaktan korkmuyorum. Muhtemelen yarın tutuklanacağım. Ee, hiçbir şeyden hiçbir zaman hiçbir şekilde korkmadım. Ee, o yüzden zaten bunlar başıma geliyor. Ama bunları yaparken korkusu olurken hep şeye güvendim. Yani insanlar gerçekten de beni seven kitle benim ne yapmaya çalıştığımı anlar ve destekler. Ama bugün görüyorum ki e, insanlar menfaatçıymiş. İzleyiciler de menfaatçıymiş. Ve e, aslında o 100 binler... O kral reis diyen hani gerçekten seni çok seviyoruz diyen yüz binler sadece bir düşüşünü bekliyordu. Hani birilerinin senin üstüne çamur atmanı bekliyordu sana saldırmak için. Teşekkür ederim. Evet benim karakterim ortada. Herkes de karakterini ortaya koydu. E, gördüm teşekkür ederim 21 yaşımda bana muhteşem bir tecrübe oldu e, Bundan sonrası için ne olacağı hiçbir şekilde önemli değil benim için Ama hani gerçekten de ufak hiçbir şey yokken sadece büyük bir medyanın seni paylaşması Ya da herhangi bir şey, birisinin sana çamur atmasıyla sana bilenen yüzbinlerin olduğunu görmek de çok güzel bir duygu Niye medya beni paylaşıyor çünkü aynı haber siteleri aynı kanallar iki gün önce benimle röportaj yapmak istiyordu Kabul etmediğim için bugün bunlar başıma geliyor Yarın bir açıklama yapacağım, ondan sonra yarın bir açıklama videosu YouTube'a gelecek. Ondan sonra muhtemelen yokum, park sahne falan hiç fark etmez. Sadece size iki şey e, söyleyeceğim gitmeden. İlki iki aydan beridir üzerinde çalıştığım müzik videosu var klibi. Bugün klip son ana kadar direndim, klip çekimlerini yaptım. 14 Şubat'ta sizlerle olacak. 28'inde paylaştık ama 14 Şubat aldık. Aranızdan ben bir iki kişi bile olsa hiç fark etmez, hiç önemli değil 100.000'i. Polisler geldim. geldi arkadaşlar, kapının önünde gidiyorum, kendinize iyi bakın. Şarkıyı desteklemeyi unutmayın. Ee, hepinizi seviyorum açıklamada bu olayın sebebini anlatıyor Fariz. İşte şu sebepten olduğu şundan dolayı falan istemem ben kimseden korkmuyorum hapse girerim diyor. Şimdi böyle bir olay yaşıyorsun. Tüm Türkiye neredeyse tüm YouTube izleyicileri sana bir cephe almış ve sen küçücük bir çocuğu izlenme uğruna kullanmışsın. Ki annesinin yaptığı açıklama ne kadar doğru bilmiyorum ama annesinin yaptığı açıklamaya göre de herhangi bir sebepten dolayı işte eğlenme maksadıyla bir video çekileceğini böyle bir şeyin olmadığını söylemişler öncesinde. Buna dayanaraktan da anne kabul etmiş çocuğun oynamasını ve bütün bunlardan sonra da Fariz diyor ki ben hapse girmekten korkmuyorum muhtemelen yarın hapiste olacağım ve istiyor sizlere son bir duyurum var arkadaşlar diyor 14 Şubat'ta yeni şarkım çıkıyor diyor şimdi işin komik tarafı şu sen emeğinle bir kanal elde etmişsin insanları bir kitle edinmişsin içerik üretmişsin yıllar boyu ve bu içeriklerde iyi izlenmiş peki bundan sonra böyle bir olay yaşıyorsun sen haklılığını ispatlamak yerine neden böyle bir olayda bile kendi şarkının reklamını yapacak kadar e, bir reklam tutkun var? Bu benim kafamı çok karıştırır. Sizler ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama düşüncelerinizi de gerçekten okumak isterim. Bu videonun altına yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Ben bu videoyu gerçekten çok araştırdım. YouTube'ta da gerçekten yardım eden kanallar çok var. Yani gerçekten o yardım ettiği kişi bir işe sokanlar var, iyilik hareketi, iyilik akımı anlamında çok büyük işler başaran. İki tane YouTuber var ama bu tarz yardım videolarını herkes yaptığında insanların kafasında bir şüphe oluşuyor. Herkes yapabilir bu tarz videoları ama işin önemlisi gerçekten yapmak ki gerçekten yardımsever insanların da ellerinde kamerayla bu tarz işlere girişeceklerini sanmıyorum. Ben Farize haklısın haksızsın demiyorum bu videoda kesinlikle bir yanlış anlaşılma olmasın. Gördüklerimi yorumluyorum fakat gerçekten çok gülünç durumda olan bir konu bu. Çünkü tüm Türkiye'deki YouTube izleyicileri sana cephe almış. Sen de çıkmışsın diyorsun ki benim şarkımın reklamı var. Benim şarkım çıkacak reklam var değil de. Benim şarkım çıkacak 14 Şubat'ta sizler de destek verirseniz sevinirim falan filan diye konuşuyor. Düşünsenize bir video yapıyorsunuz. Bu video halkta büyük yankı uyandırıyor. Ve o videoda bir kişinin sorununa değiniyorsunuz. Valilik yetkililer de bunu ciddi bir konu olarak ele alıyor ve yardım etmek istiyor. Gittiklerinde karşılaştıkları manzara bambaşka. Belki de o an gerçekten ihtiyacı olan birisiyle bu videoyu çeksen... Belki gerçekten bir kişinin imkanlarını daha da yükseltebilirdin. Bir kişiye gerçekten yardımın dokunabilirdi. Evet, bir videonun da sonuna geldik. Çok sık video atamıyorum size. İlerleyen günlerde birkaç sürprizim olabilir. Onları beklemenizi öneriyorum. Çünkü biraz sağlam gitmeye Başlayacağız artık ve bundan sonra da videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorum olarak iletmeyi unutmayınız. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz gerçekten çok merak ediyorum. Yorumlarda da sizlerin yorumlarınızı bekliyorum. Bir diğer videoya dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın dostlar.